Adıbal oğullarından 1308 doğumlu İbrahim Annem Hatun Efendi oğullarından 1320 doğumlu Kamile Ve onlardan olma 1328 doğumlu Mustafa Tuğrul Ve kardeşim 1340 doğumlu Ömer Tuğrul Evet Ondan sonra ben yengenle 1948'in Ocak ayında görücü usulüyle evlendik. Ve ondan beş tane evladımız oldu. Bir oğlum Halil Tuğrul, iki Kamile Özkan, üç müziyen ıı, sağlık, dört Rukiye Kuzu, beş Hatice Bennoğlu. 1948 yılının 5. ayında kalklık Dan gelenemindik. Her Garavagun'da Garavagun. Her Garavagun'da 40 kişi. Birinci ayda evlendik, 5. ayda askere gittik. Anladın mı? 5. ayda askere gittik. Askerde askerlik yaparken izin çıktı. Kuş gününde izin. O zaman için, kış olduğu için üç ay falan veriyorlardı izini. Bana izin çıktı, izine geldim. Izinde bizim malum köyümüzün sanatı keçi kepelekçilik. Dayım geldi Hasan Acun ve Habib Acun'un yanında üç ay çalıştım. Üç ay çalıştım. Onlar bana o günün parasını 120 lira verdiler. 120 lira. 120 lirerin 40 lirasını hanıma bıraktım, hanıma bıraktım, 80 lirasını da kendim aldım. Hareket ettik, erdümü vardık. Babamla beraber yengen 27 sene babama baktı. 27 sene. Şu anda ni senin evladın, ni sen, ni obur? Bu işi yapamaz. Bak, bir yemek pişireceği zaman baba ne canım istiyor, ne pişiriverin derdi. O da gönlü şeyse şunu pişir derdi, gönlü olmasa ne pişirsen pişir. Yani 27 sene ona hizmet ettim ben dair. Ondan sonra Bunlar arayla, iki yaşarıyla, üç yaşarıyla birer birer meydana geldi. Efendik, ev verdik, çıkardık, herkes evdam sahip oldu, anladın mı? Ee, yengen de, ondan sonra 20 Ekim, 19, 2011 yılında, Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz de işte böyle, yalımız kaldık. Şimdi, Allah bize geliyorlar bir şey yollar daaşırıyorlar yidiriyorlar içe yıllar yüz yüzılısısının ezatını, hezasını cefatını veya yani çekiyor Efendim başka soracağım Aslında bu köyün kırsal bir alanda kuruluşu dar bir arazide doğruu 1935'lerden sonra Efendim Hmm, Buralarda e, istiklal savaşından sonra vatandaş geliyor, iş arıyor. Ee, arazide bir dönem pamuk, bir dönem buğday arpa ekiliyor. Anladın mı? Bu masul. Efendim 40 yıldır daha sonra da bağcılık, tütüncülük ondan sonra meydana geliyor. Onlarla vatandaş bağımla uğraşıyor. Sonra 50'den sonra da çekirdeksiz üzümleri yapılıyor. Efendim tütüncülükte 1965'ten 77'ye kadar Çirve'de yer aldı Afaklar köyü Bir numara ben muhtadım. Bir de etim biçme. Bir ödemiş Ovası'na Ekimmiş miye giderdik orakta her taraftan, Selcan'dan giderlerdi, her yerden. Orada Ekim buçuk Mayıs ayının başlarını 15'inden sonra giderdik, Haziran ayında orada bir ay çalıştırdık. Oradan e, gelirdik, hatta bir ilk gittiğim sene bir de atım vardı, atımı çaldırdım. Nerede Nadirlerin bu yanda Ortakçı diye bir köy. Orada gece konakladık. Konakladığımız yerde bizim hayvanın ipini kesmişler, götürmüşler gitti hayvan. 57 lira para kazandık, 200 lira beygiri çaldırdık. Ondan sonra bir daha gittim. 1947'de Abdullah Toskal'ın dayı başlığında bir daha gittik. Ondan sonra giden olmadı. Ve bu arada. İşte dedik ya, sefer bir şeyden İstiklal Savaşı'ndan sonra e, vatandaş, iş yok. O zaman da İzmir ve civarında, Turgutlu kasabası, Neysi, buralarda sergi seriliyor. Hoca, Ali Bilgin diye bir hoca vardı. Güzel esendi derlerdi. Anladın mı? Mesela hocuydu, camide, kamide derken, e, konuştuğu konuşma kız gibi konuşurdu. Anladık bayram namazında tekbirlere hazır olun tekbirlere hazır olun dokuz tekbir ile iki rekat bayram namazına durun diyor. Anla uyuyun imama göz gibi konuşturdun O dayı boşal oraktan, kadın, çoluk, çocuk çocuk oraya giderlerdi orada sergide bir ay. Ondan sonra geri dönerlerdi. Bir tarihte anam, babam, halam, kocanalarım onlar da gittiler. Biz iki kardeş kaldık. Ondan sonra anamın anasının yanında Şerife, Acun onun yanında kaldık. Onunla, onun yanında o şey derdi bize vakadı. Tabi bir gün Babamın amcaoğrusu vardı Mehmet Ali, Karadağ. Onun anası vardı. Übüşörü derlerdi. Onun de da mezara adında vardı. Oraya... Ve ağam dedi ki, oraya gideyim dedi, Übüşörü'ne niye yapmak durdurayım. <gülüyor> Efendim gitti var ya, o da çadırın da giriyor boyna. Arkasında da şöyle yapmak gibi var, yukarı. Umar niye geldin dedi, ahıma Delimar derlerdi. Babanın teyisi Delimar derlerdi, de. onun adı olduğu için Delimar der. Delimar niye geldin? Hören'e dedi, biz açıktık biz yapmakta. Ne yapmak dedi, kazanını koyun benim, Delimar dedi. O zaman da ben seni yapma buldururum dedi. Bir sürü taş topladı, çatırın at dedi. yedi. Çatırdan da yapraklar böyle dökülüyor. Neyse. Gelin gelin dedi. İki Yukoslu yuverdi bize. Tarhana tarhana eti verdi üzerine. Yedik. Ömer dedi. Buyur Örhan'a dedi. Örhan nasıl oldu gari? Buyur dedi. Bak görüyor mu dedi? Görüyor. O badan bir salkım Mustafa'ya yol dedi. Bir salkım da kendine yol. Tamam mı? Tamam. O salkımlar nasıl biliyorsun mu? Teninin biri burada kadın var mı? bir ne bir burada? On tane var. Ağam dedi ki, ben yüzüm yolacağım bağı bildirim dedi. O karşıda da ağızın salkımları orada Zaki Birini bana yola verdi, birini kendiyordu. O gari eşek deli dedi, sen benim dedimi dinlemiyorsun dedi. Biz gari adı oradan geldik. Aa, ondan sonra ağam gül yaldıra, oradan geldikten sonra keçicilik, kepemekçilik olduğu için Ağustos ayında da dışarıya girdi adım illerde. Galabını, tezgahını hayvanına saran, mesela biz Uşak Gırı'na. varmadığım köy yoktur benim. Bu Uşak filayeti. Uzmanları kazaydı. Anladın mı? Orada kepenek yapardık, çalıştırdık. Bir ay, iki ay. Daha sonra da dayım Gille, abi bacım, Hasan Hoca'nın Dunu Pınar. Meşhur Dunu Pınar. üç ay. Hiç durmadan keberak yapardık. Üç ay sonra gelirdik, anladım Orada artanları bir de burada çalıştırdık. Ha. Yapan var mı? Amca Şimdi burada yapan... Ben mesela biliyorum ama yapmıyorum gari. Ne yapacaksın? Saat 10.00'da motoskalktı. Şimdi işi oldu onlar gari, antik oldu. Geçen gün kirede de gösterdi, Tire de yapıyorlar daha da. Ustanın birini göster. Törlü törlü yapmışlar efendim. Anladın mı? İşte böyle. Başka diyeceksin. Baraka film